Özellikle gebelik istemeyen ve korunmasız ilişkiye giren kadınların en sık sorduğu soru. Ya hamileysem ya da tam tersi gebelik planlayan ve bunu hemen öğrenmek isteyen kadınların sorduğu diğer soru. Bunu en erken ne zaman anlayabilirim? Hamile kalınan gün ya da hamile kaldıktan sonra test ne zaman yapılabilir? En erken ne zaman bu sorunun cevabını alabiliriz? Baktığımız zaman düzenli adet döngüsünde kadınlar ortalama 28 günde bir adet görmektedirler. Bu 28 günün ortalama 14. gününde yumurtlama dediğimiz düzen meydana gelir. Yumurtlamanın olduğu gün doğru zamanda ilişkiye girilmişse eğer gebe kalma ihtimali Vardır. Peki bu gebeliği ne zaman anlarız? Dölenen yumurtanın hareket etmesiyle beraber tüplerden rahme inişini tamamlaması gerekmektedir. Rahme indikten sonra rahim dokusuna yerleşirken BTHCG denilen gebelik hormonu salgılanmaya başlar. BTHCG denilen bu gebelik hormonunu belirlemek için yapılan iki farklı test vardır. Kan testi ve idrar testi. Bu testlerden hangisinin yapıldığına göre sonucu en erken öğrenebileceğimiz süre değişmektedir. Eğer kan testinde BTHCG'ye bakıyorsa yumurtlama döneminde, bir kadının ilişkiye girdiğini ve gerçekten döllenmenin olduğunu düşünüyorsak yaklaşık yumurtlamadan en erken 10 gün sonra gebelik testi pozitif olur. Eğer idrar ile bakacak isek beklenen adete 1-2 gün kala artı pozitif test verebilecek olan bir takım testler geliştirilmiştir. Bunlar yeni teknoloji erken idrar testi dediğimiz testlerdir. Normal idrardaki gebelik testleri ise beklenen adet tarihi geçtikten sonra pozitifleşmektedir. Aslında biz şunu öneririz. Beklediğiniz adet tarihi geçtikten sonra test yapınız. Özellikle de en az bir hafta geçsin. Çünkü öncesinde hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Gebelik yok ise varmış gibi olup kimyasal gebelik dediğimiz geri dönüş ve adet görme olursa hasta hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ya da tam tersi gebelik isteyen hastalarda negatif sonuç gelip aslında ilerleyen tarihte yapıldığında pozitif gelebiliyor.